Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Sümeyye Kara. Aralıklı oruç yöntemiyle kilo verecek danışanlarım için örnek bir diyet programı paylaşacağım. Mesela 16-8 yöntemini seçtiniz diyelim ki. Sabah kahvaltınızı uyanış saatinize göre belirleyin. Çok uzun saat aç kalmamaya dikkat edin. Mesela sabah kalktığınızda kan şekeriniz biraz daha düşmüş olur. Açlık sinyalleri daha fazla artmış olur. Haliyle sabah 6'da uyanıyorsanız 12'ye kadar kahvaltı yapmayı beklemeyin. Mesela saat 10 gibi kahvaltı yapmanız daha uygun olacaktır. Saat 10'da sağlıklı yaptığınız bir kahvaltı sizi zaten sonraki öğüne kadar çok uzun süre tok tutacaktır. O yüzden araya farklı bir besin grubu eklemenize gerek kalmaz. Mesela kahvaltınızda yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, yeşillik bir dilim tam buğda ekmeğiyle yapacağınız bir kahvaltı sizi en az 5-6 saat tok tutar. Sonraki öğüne kadar araya küçük minik ara öğünler ekleyebilirsiniz. Fındık, badem, ceviz. Süt ürünlerinden ayran, süt gibi besinler koyabiliriz. Bunun haricinde mutlaka su içmeye devam etmelisiniz. Ve paketli ürünler, hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar kesinlikle tercih etmeyin. Unutmayın. Vücudu bir temizleme programı içerisindeyiz. Bu konuda bu tarz ürünler, paketlenmiş ürünler size zarar verecektir. Bunları beslenme programımızda bulundurmayın. Akşam öğününe geldiğiniz zaman bir kase çorbayla başlayıp yavaş yemeye dikkat ederek yemeğimize devam edelim. Erkekler için genelde porsiyonun daha fazla olması mümkündür. Ancak kadınlar, özellikle hareketsiz çalışan, oturarak çalışan kadınlar mutlaka porsiyonlarını ufak tutmalıdır. Ve yemeklerini yavaş yavaş yiyerek, çok iyi çiğneyerek doygunluk hissinin gelmesini beklemelidirler. Ne yemek yersek yiyelim. Bu et olabilir, sebze, kuru baklagil grubundan yemekler olabilir. 6-7 yemek kaşını geçmemeli ve her yemeğin yanına mutlaka yoğurt ve salata ilave etmeliyiz. Özellikle akşam yemeğinde yüksek karbonhidratlı patates, pirinç hamur işleri, börek çörek, mantı, makarna gibi besinleri koymamalıyız. Zaten genel beslenmemizde aralıklı oruç yaparken bu besinler olmamalı. Çünkü aralıklı orucun temel mantığı açlık üzerine olduğu için, vücudu temizleme üzerine olduğu için ve bu tarz besinler vücudun daha fazla su tutmasına, ödem yapmasına sebep olduğu için bunları beslenme programımızda bulundurmamalıyız. Ayrıca bu diyeti yaparken vücudun ödem atmasını sağlamak için mutlaka bir egzersiz eklemeliyiz. Egzersiz olarak haftada 4 gün 45 dakika tempolu bir yürüyüş yapabiliriz.